Tarz Ener Türkiye En Tarafsız. Ana haber bültenle karşınızdayız. Ben Erzivan Tarkamaz. Tark haber nokta koma haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatler bu ekranlarda. Kılıç Kangirşmed gelişmeleri and Development benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çorsak. Twitch Tark haber, TV Sosyal Jet Tark haber, Pinterest Tark haber, Ok Tark haber, TikTok Tark haber, TV Facebook Tark haber, LinkedIn Tark haber, Yay Tark haber. Tambır Tarık Habert, Instagram ve Tarık Habert TV, Tarık Habert, Reddift, Grand Life, YouTube Tarık Habert TV ve K. Ömer Tarık Yılmaz, Siyahlar Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olacak değerli izleyenler. Onlara da emulatör açıldığında aktaracağız değerli izleyenler. Ve ilk haberimizi vakit kaybetmeden başlık. Cennet, dolar günü 18.94 ile yükselişle, Euro 19.97 ile yükselişle, Altın 1.105.99 da yükselişle, Borsa 5.438 yükselişi ve Bitcoin 22.108'de de günü düşüşle kapattılar. Yunanistan'da sular durulmuyor, sokağa yine 50.000 kişi tren kazasına protesto etti değerli yani. Eka ababa çadır satan Kızlay hakkında suç duyurusu bulundu değerli izleyenler. Türkiye Komünist Partisi deprem zamanı Appaba çadır satan Kızlay için harekete geçti. TKP 9 farklı suçtan Kızlay hakkında suç duyurusuna bulunmuştur. Den Ahbaba Çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu son dakika Den Ahbaba Çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu Türkiye Komünist Partisi deprem zamanı Ahbaba Çadır satan Kızılay için harekete geçti TKP 9 farklı suçtan Kızılay hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye Komünist Partisi, TKP, depremin ilk günü para karşılığı Ahbap'a çadır sattığı için eleştirilen Kızılay hakkında 9 farklı suçtan suç duyurusunda bulundu. TKP deprem takip merkezince yapılan açıklamada gazeteci Murat Gavir'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan özel haberinde Kızılay'ın depremin en sancılı günlerinde deposunda bulunan çadırları Ahbap platformuna parayla sattığını açıklamıştı. Sonrasında buletmiş ve mantıklı nedenlere dayandırmaya çalışmışlardı. Ancak bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın çadır satması halk tarafından ciddi bir öfkeyle karşılandı. Depremin etkilediği 10 ilde çadır ve konteyner ihtiyacı hala devam ediyorken depremin ilk günü yapılan satış halkın büyük bir kısmının tepkisini çekti denildi. Delilleriyle birlikte savcılığa sunuldu. TKP Deprem Takip Merkezi hukukçularının 9 farklı suçun irdelendiği 40 maddeli bir şikayet dilekçesini 7 Mart itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettikleri belirtilen açıklamaya göre, dilekçede Kızılay yetkililerinin dernek tüzüğü ve TCK kapsamında sorumluluklarına değinildi. 9 farklı suç delilleriyle birlikte savcılığa sunuldu. Kızılay yetkililerinin suçlandıkları 9 suç şöyle. Birinci olası kasta öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışları işlenmesi. TCKM 81-82-83-212 İkinci olası kasta yaralanma. TCKM 86-87-88-212 Üçüncü güveni kötüye kullanma. TCKM 155 Dördüncü genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması. TCKM 170 Beşinci mala zarar verme. TCKM 152 bir a Altıncı nitelikli dolandırıcılık. TCKM 158. Yedinci kamuya gerekli şehrin yokluğuna neden olma. TCKM 238. Sekizinci zimmet. TCKM 247. Dokuncu görevi kötüye kullanmaya azmettirme. Yardım etme. TCKM 257. 42. Kızılay Ahlak. Güncel. Son dakika. Son dakika güncel... Ahbaba Çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu son dakika. Son dakika. Son dakika, son dakika. kon haber portalı 8146 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8 Mart 2023 21 1.11 Son dakika den açı çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu son dakika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 Haber sonrasında Kızılay ve Ahbap iddiaları kabul etmiş ve mantıklı nedenlere dayandırmaya çalışmışlardı. Ancak bir yardım kurulmuşu olan Kızılay'ın çadır satması halk tarafından ciddi bir öfkeyle karşılandı. Depremin etkilendiği 10 ilde çadır ve konteyner ihtiyacı hala devam ediyorken depremin ilk günü yapılan satış halkın büyük bir kısmının tepkisini çekti denildi. Delileriyle birlikte savcılara sunuldu. TKP Deprem Takip Merkezi hukukçularının 9 farklı suçun irdelendiği 40 maddeli bir şirayet dilekçesini 7 Mart itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettikleri belirtilen açıklamaya göre dilekçede Kızılay yetkililerinin dernek düzeyi ve TCK kapsamında sorumluluklarına değinildi. 9 farklı suç delilleriyle birlikte savcılığa sunuldu. Kızılay yetkililerinin suçlandıkları 9 suç şöyle.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 TCKM 158, 7. kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma. TCKM 238, 8. zimmet. TCKM 247, 9. görevi kötüye kullanmaya azmettirme. Yardım etme, TCKM 257, 42. Kızılay Ahlak, Güncel, son dakika. Son dakika. Ağabey bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ülke günlerine hızlı giriş yaptığı Galatasaray Zanilova ve güzel oyuncu Burcu Özbek takipleşmeye başladı değerli izleyenler. Yaklaşık bir ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Nikolo Zanilo, güzel oyuncu Burcu Özbek'te takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zinalo, Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde içeriye... Ülke gündemini hızlı giriş yaptı. Diye Saraylı ve Güzel Oyuncu Burcu Özber takipleşmeye başladı son dakika. Ülke gündemini hızlı giriş yaptı. Diye Saraylı ve Güzel Oyuncu Burcu Özber takipleşmeye başladı. Yaklaşık bir ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Niko Zaniolo. Güzel oyuncu Burcu Özberk'te takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zani Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı. Çalkantılı aşk yaşantısı ile basınında gündemden düşmeyen futbolculardan olan Nicolò Zani Olu, Türkiye'de de manşetleri süslemeye başladı. Ünlü Güzel'de Takipleşme Yıldız Futbolcuk, Güzel Dizi Oyuncusu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı. İkilinin takipleşmesi taraftarların dikkatinden kaçmadı. Aşk Hayatı Gündem kalan EYT evet, kapsamı girene Sandal ve dikkat. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaşanan 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli Sandal ve Bağkur çalışanlarının kapsa, kapsamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca SGK emeklilikte yaşa takılanlarla EET ilgili yasanın 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve Bağkur çalışanlarını kapsamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada bazı gazeteler ve sosyal medyada 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emeklisandığı sandığı ve Bağkur çalışanlarının 8 Eylül 1999 dahi tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı bildirildi. Resmi gazetede 3 Mart 2023 tarihinde yayınlanan 7.438 sayılı kanuna işaret edilerek 8 Eylül 1999 dahi tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi veya prim ödeme süresi, hizmet yılı koşulu korunarak 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar, sosyal sigortalar kurumu, bağkur, emekli sandığı ve banka sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu nedenle kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak adlandırılan kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı, ve bako çalışanlarını kapsamadı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmaktadır. Bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır denildi. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Emi Taş'ın akşamına mektup geldi değerli izleyenler. Ceza bulunan Demir Taş. E, mektubu HTP seçme kimliğiyle kayma aldı ifade ederek şöyle dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak hali bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum dedi. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu da sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları HDP seçme dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm e, umut etrafına buluşturmak istiyorlar. Hayır biz de HDP seçmenin oyuna ve desteğine sahibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız diyorsanız hemen bitirmeliyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvenim HDP yönetiminin Karara hangi yönde olursa benim de o tercihim aynı yönde olacak doğal olarak dedi. Cezaevinde bulunan Demirtaş, mektubu HDP seçmeni kimliğiyle kaleme aldığını ifade ederek şöyle dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahi tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar. Hayır, biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz. Ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız. Diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, Tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak doğal olarak. Partimiz HDP aynen İyi Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin 3. partisi yapmıştır. Zaten meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman meclisimizi HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden meclisteki varlığımızı da biliyorsunuzdur. HDP'nin müzakere yapmasının ne sakıncası olabilir? Akşener Sayın Genel Başkan bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağı sloganlarıyla lalalalalala umudu büyütmeye çalışırken sizin partimiz HDP'ye dönüp bazı açıklamalar ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kran kran'a bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil. HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir? kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir. Öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek ifadelerini kullandı. Demirtaş mektubunda beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz diyerek Akşener'e sorular yöneltti. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. <gülüyor> Ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'na dolayı bahçeli görüştü değerli izleyenler. Haberin detayına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli arasındaki görüşmede deprem bölgesindeki son durum ve seçim çalışmalarının ele alınması bekleniyor. Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan iki lider, bugün gelinen son noktayı, yapılan çalışmaları da ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Cuma günü seçim kararını alacağını açıklamıştı. Erdoğan ve Bahçeli son olarak 16 Şubat'ta bir araya gelmiş, görüşme bir saat sürmüştü. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Hem Malatya'da 5 katlı bina çöktü. Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 6 katlı bir bina çöktü. NTV'ye açıklama yapan Vahulisi Şahin çöken binanın içinde kimsenin bulunmadığını, ekiplerin tedbirlen çalışma yürüttüğünü açıkladı. Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen altı katlı bir bina çöktü. NTV'ye açıklama yapan Mali Hulusi Şahin, çöken binanın içinde kimsenin bulunmadığına, ekiplerin tedbiren çalışma yürüttüğünü açıkladı. Son dakika haberi. Malatya'da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafa Paşa mahallesindeki ağır hasarlı olarak tespit edilen altı katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken afet ekipleri de çalışma başlattı. Malatya valisi Hulusi Şahin NTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ağır hasarlı olduğu için daha önceden boşaltılmış bir binaydı. Bu yüzden de çöken binanın içinde kimse bulunmuyor. Ekiplerimiz enkaz başında tedbiren çalışmalarını yürütüyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa bulunan ağır hasarlı bir binada daha çökmüş, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş üzerine düşen molozlar nedeniyle yaralanmıştı. Ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılmıyor? Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü kelebek etkisi nedir? Kelebek etkisi teorisinin ayrıntıları depremzede kadınlar için askıda kadın pedi uygulaması başlatıldı. Ana haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 3 <gülüyor> yıldan az e, hizmeti bulan emekli sandığı ve bağkurlar kurular kapsamında mı? EYT 3 yılı şartı var mı? Bakanlık kaçırdı? 23 Mayıs 2022 tarih itibariyle 3 yıldan az hizmetle bulunan emekli sandığı ve Bağkur çalışanlarının EYT'ye sayılmadığına ilişkin iddialar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve Bağkur'lular EYT kapsamlama mı? EYT 3 yıl şartı var mı? Detaylar haberimizde. 23 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve Bağkur çalışanlarının EYT'li sayılmadığına ilişkin iddialara çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve Bağkurlular EYT kapsamında mı? EYT 3 yıl şartı var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı, ve Bağkur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve Bağkurlular EYT kapsamında mı? Çalışma Bakanlığından EYT açıklaması, emekli sandığı ve Bağkurlu eğitimleri ilgilendiren açıklama geldi. Bakanlık tarafından duyurulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Resmi gazetede 3 Mart 2023 tarihinde 7.438 sayılı kanunla yayınlanan 8 Eylül 1999 dahil tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve veya prim ödeme süresi. Hizmet yılı koşulu korunarak 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar, sosyal sigortalar kurumu,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 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EYT başvuru 700 bini buldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu sabah itibariyle emeklilikte yaşa takılanlardan EET, 700 bin kişinin E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, E-Devlet üzerinden yapılan EET başvuru sürecini ve gelinen noktayı DH'ye değerlendirdi. Koç, ETL'nin E-devlet üzerinden başvuru yapmasının son derece kolay olduğunu belirterek, E-devlet kapımız altmış, milyon kullanıcımızla 6.800'den fazla hizmetimizle Türkiye'nin dijital yüzü. Tabii ki sosyal güvenlik kurumumuzun da hizmetleri var. Bunlardan bir tanesi de gelir aylık ödenek talep belgesi hizmeti. Bu hizmetimizle EYT'li vatandaşlarımız emeklilik başvurularını yapabilirler. Biz bu başvuru sürecini daha kolaylaştırmak için bir takım iyileştirmeler yaptık. Vatandaşlarımız internet sitemiz ya da mobil uygulamamız üzerinden E-Devlet kapısına girdiği zaman arama çubuğuna sadece 3 harf yazacaklar, EYT. Bunu yazıp arama çubuğuna bastıkları zaman karşılarına çıkan ilk hizmet gelir, aylık, ödenek talep belgesi hizmeti oluyor. Bu hizmete girdikleri zaman yaşlılık aylığını seçecekler. 4A mı, 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini seçecekler. Elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini paylaştıktan sonra başvuru tuşuna bastıklarında başvuru süreci tamamlanmış olacak yani süreç bu kadar basit dedi. SGK müdürlüğüne gitmeye gerek yok. Başvurular için sosyal güvenlik kurumuna SGK gitmeye gerek olmadığını vurgulayan koç, SGK bu emeklilik başvuru hizmetine E-Devlet'e entegre etti. Bundan dolayı vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Ne öncesinde ne sonrasında SGK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok diye konuştu. E-Devlet'ten yapılan EET başvuruların 3 Mart'ta başladığını hatırlatan koç, o günden bu yana geçen 5 gün içerisinde yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız şu ana kadar bu hizmeti 8 milyon kez sorguladılar. SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın beklentisi ilk etapta 2.250.000 vatandaşımızın emekli olmasıydı ama sorgulama sayısı 8 milyonu buldu. Emekli olmayacak vatandaşlarımız bile bu hizmeti sorguladılar ve bu sabah itibariyle de koşulları sağlayan 700.000 vatandaşımız EET başvurusunu E-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Vatandaşlarımız istedikleri anda E-Devlet kapısı üzerinden emeklilik başvurularını yapabilecek. E-Devlet kapısının en önemli özelliği bizde mesai kavramının olmaması. Çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Gecenin ikisinde 4 günde vatandaşlarımız istedikleri vakitte bu hizmeti kullanabiliyorlar. Bundan dolayı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve emeklilik koşullarını sağlayan vatandaşlarımız istedikleri zaman istedikleri yerlerden E-Devlet kapısı aracılığıyla EYT emeklilik başvurularını yapabilirler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tuğba'nın başarısına göre düşünmeye çalışan ismi tepki yağıyor değerli izleyenler. Tuğba Danışmaz 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası. Kadınlar 3 adım atlama dalında altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Danışmaz ilk denemesinde 14.31 metre atlayışla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyon oldu. Tuğba Türkiye'yi şampiyon, şampiyonasındaki ilk balayasını da almış oldu. Tuba Danışmaz, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Kadınlar 3 adım atlama dalında altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye'ye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuba, Türkiye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi. İster yobaz değil, ister gerici değil. Tuba danışmaz, yarışmadan sonra bu başarısını depremzedelere armağan ettiğini söyledi. Bu başarının ardından Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı ise Tuba'nın fotoğrafını bulurlayarak ister yobaz deyin ister gerici deyin dinci deyin. Ben bu şekilde kazanılan şampiyonluğu da kabul etmiyorum. Şimdi çağdaşlar diyecek de mi katılsın? Ya kardeşim her şeyin bir adabı var klopta böyle olmaz notuyla paylaştı. Kullanıcılardan tepki yağdı. Milli Adet Tuba Danışmaz'ın fotoğrafını bulurlayarak paylaşan ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu gönderiyi alıntılayan birçok kullanıcı Danışmaz'ın fotoğrafını bulurlayarak paylaşan isme tepki gösterdi. İşte tepki çeken o paylaşım. İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız bir diğer haberimize geçiyoruz. FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı değerli izleyenler. Fedullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik İslam'ın merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda aralarında aktif binbaşı asubay ve uzman çavuş ile kap, e, kapatılan askeri okul öğrencilerinde bulunduğu 25 şüpheli yakalandı değerli izleyen Ana haber bültenimiz devam ediyorlar. Diğer haberimize geçiyoruz. 22 yaşındaki genç başına vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beliren Köy Köyü yolu üzerinde meydana geldi bilgilere göre Yana başında outfare bulunan 2 yaşındaki Mehmet Bey'in park ettiği aracının önünde bir yerde kanlar içindeki hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beliren köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanı başında av tüfeği bulunan 22 yaşındaki Mehmet Bey, min fark aracının önünde yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Bey, min başından av tüfeğiyle vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin hayatını kaybettiğini duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Memet Bey nincansız bedeni Adli Tıp Kurumu'muyla kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray'dan Moisey 2 teşekkür kırmızı kartla oyundan atıldı yılın transferinin önü açtı değerli seyler. Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Roma ile karşı karşıya gelen Juventus'ta Mosioe Kian'ın 40 saniyede gördüğü kırmızı kart en çok 6 tane işine yaradı. Yıldız ya futbolcunun transferi için Luis Campos'a masaya oturan Dursun Özbek'in kıyın Fransa devine gelip dönme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olmasıyla birlikte elinin güçlendiği bildirildi. Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelen Juventus'ta Moise Kean'ın 40 saniyede gördüğü kırmızı kart en çok Galatasaray'ın işine yaradı. Yıldız futbolcunun transferi için Luis Campos'la masaya oturan Dursun, Özbey'in Kean'ın Fransa devine geri dönme ihtimalinin neredeyse %100 olmasıyla birlikte elinin güçlendiği bildirildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantaj kazanan Galatasaray Önümüzdeki sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim takımın Arjantinli golcüsü Mauro Ocardi. Kasım ile Cumartesi akşamı Nefz Stadyumunda karşı karşıya gelerek lige dönecek olan Galatasaray'da gözler bir süredir takımdan ayrı olan dört isme çevrilmiş durumda. Sağlık ekibi yıldızları maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Jim Bomba Mertens, Torreira ve Mustera için seferberlik ilan edildi. Taraftarların dönüşünü dört gözle beklediği oyuncu ise kuşkusuz Mauro Icardi. Arjantinli Yıldız'ın sosyal medyadaki her hareketini yakından takip eden sarı-kırmızılılar, oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağını çok merak ediyor. Hazırlık maçında ve son idmanda dinlendirilen tecrübeli futbolcunun sakatlığı ile ilgili kulüpten bir açıklama yapılmadı. Özel hayatında sorunlar yaşayan Icardi'nin Kasımpaşa karşısında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Golcu oyuncunun bugünkü idmanda yer alması bekleniyor. Çıktığı iki hazırlık maçında toplam 55 dakika süre alıp iki gol, bir asist imza atıp çalımları, şık pasları ve temposuyla dikkat çeken Nikola Zaniolo, ligde ilk 11'e hazırlanıyor. Genç Yıldız, sakatlığı bulunan Mertens'in durumuna göre forvet arkasında veya sağ kanatta Kasımpaşa karşısına çıkabilir. İtalyan yıldız Nikolo Zanyolo'nun Galatasaray'a transferine ilişkin görüşleri sorulan Montella, Galatasaray harika bir kulüp ve Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir üstü. Bunun ötesinde onun hikayesi için başka hiçbir ışık da olmadığını düşünüyorum. 6 ay daha Roma'da kalması düşünülemezdi ve bu yüzden kulübünde onu desteklendiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Nikolo Zaniolo'nun Galatasaray macerasının iyi geçeceğine yönelik öngörülerini paylaşan İtalyan teknik adam, Zaniolo'nun burada keyif alabileceğini düşünüyorum. Hücardi, Mertens, Torreira ve Roma'dan Oliveira Galatasaray'da oynuyor. Milli takım düzeyinde kaliteli Türk oyuncuları var dedi. Fransız basınından müthiş iddia. Geçtiğimiz günlerde gazete manşetlerinde yer alan haberlere göre PSG, Hücardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor, açıklamasını yapmıştı. Fatik'in haberine göre, gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde. Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak. 30 yaşındaki Santrifor, siz PSG ile anlaşım yeter, ben imzaya hazırım diyerek cimbomda kalmaya yeşil ışık yaktı. Arjantinli Yıldız'ın son günlerde Galatasaray ile ilgili yaptığı pozitif paylaşımlarda beklenen anlaşma sağlandı diye yorumlanıyor. Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. İtalyan basınından Calciano, Mauro Ocardi konusunda dikkat çekecek bir iddia ortaya attı. Arjantinli golcunun Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi bu transferi takas formülüyle sonuçlandırmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre son Roma maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise kendi Juventus'ta kalma ihtimali bulunmuyor. İtalyan devi, Kaysolov'un haberine göre yani eski takımı PSG'ye önererek Ucadi transferini bitirmeyi hedefliyor. PSG'nin Moise Kian'in yeniden Katro'ya katılmasına nasıl yaklaşacağının transfer adına belirleyici olabileceği ifade edilmekte. Ayrıca bu noktada Mauro Ucadi'nin kararı da önem taşıyor. Arjantinli Yıldız'ın Galatasaray'da mutlu olması sarı kırmızılıların elini güçlendirse de Juventus gibi bir ekiple İtalya seri A'ya dönme ihtimaline de sıcak bakabileceği aktarılmakta. isli.com yeni üye olan herkese 30 Türk Lirası hediye. Üye olmak için tıklayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bunları ağzınıza bile sürmeyin Canan Karatay'ın yasak sesi ortaya çıktı değerli izleyenler, kalp ve iç damar hastalıkları uzmanı profesör doktor Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler kalp tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korumak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekleri sıralarız.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 Bu sefer yasaklı besinler listesiyle ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Profesör Doktor Canan Karatay hazır gıdalara karşı uyarıyor. İçte yasaklı yiyecekler listesi. Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler. Yapay tatlandırıcılar. Beyaz un. Hazır meyveli yoğurtlar. Hazır meyve suları. Margarin, fazla şeker içeren meyveler, patates, mayonez, ketçap ve hazır soslar, mısır, makarna, kızartma, börek, poğaça, açma, hazır kahveler, sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri, simit, kuru pasta ve yaş pastalar, pirinç pilavı, Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema ve ebe ürünler. Şeker, çikolata ve her türlü tatlı. Hazır çorbalar. Çuruplar, reçeller, pekmez, Tüm gazlı içecekler. Anhaber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Deniz Çakır evleniyor değerli izleyenler. Deniz Çakır sevgilisi Bilge Han, Baykal ile evlenmeye karar verdi. Geçen yıldan beri oyunculuğuyla birlikte, birlikte olan Baykal, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi, şu sıralar ev arayışına olan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı öne sürüldü. Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlenmeye karar verdi. Geçen yıldan beri oyuncuyla birlikte olan Baykal, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Şu sıralar ev arayışında olan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı öne sürüldü. Deniz Çakır ayrıca Sumru Yavrucuk'la Tatavla'da Son Dans isimli oyunuyla tiyatro sahnesinde yer almaya devam ediyor. Ana haber bölümümüz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şokere fazla geldi Rusya. Ve Ukrayna arasındaki savaşta cepheden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna silahsız bir askerin Rus güçleri tarafından infaz edildiğine iş, iş ilişkin görüntüle gündeme otururken 12 saniyelik video Ukrayna'da büyük üzüntü ve rahatsızlık yaratmış. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta cepheden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı silahsız bir askerin Rus güçleri tarafından infaz edildiğine ilişkin görüntüler gündeme otururken 12 saniyelik video Ukrayna'da büyük üzüntü ve rahatsızlık yarattı. Çok etkili yaratan videoda Rus askerlerince esir alınan silahsız bir Ukrayna askeri görülüyor. Bir süperin içinde görüntülenen asker son sigarasını içiyor ve kurşuna dizilmeden önce Ukrayna'ya zafer diye bağırıyor. Daha sonra Rus askerlerin silahsız askere otomatik tüfeklerle kurşun yadırdıkları görülüyor. Ukrayna'da kahraman ilan edilen askerin adı Timofiy Şadırı olarak açıklanırken, kendisinin son olarak sert çatışmaların sürdüğü bahmut çevresinde görüldüğü belirtiliyor. Ukrayna ordusunda yapılan açıklamada, esir askerin infazının insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu dikkat çekildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy de işgalcilerin yüzlerine Ukrayna'ya zafer, diye bağıran cesur bir savaşçının öldürüldüğünü belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da görüntülerin soykırımın bir başka kanıtı olduğunu ifade etti. Ukrayna'daki Rus askerlerinin daha önce de savaş suçları işlediği görüntülere yansımış. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris bundan emin olduklarını belirtmişti. Cephede ise Bahmut için mücadele sürüyor. Ukrayna ordusu generalleriyle görüşen Devlet Başkanı Zelenskiy Geri çekilmeme ve bölgeye takviye birlik gönderme kararı aldı. Kenti savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenski, Ukrayna'nın terk edilebileceği söylenebilecek hiçbir parçası yok. Savaşçılarımızın direncinin ve kahramanlığının göz ardı edileceği hiçbir Ukrayna sipeyi yok. İşgalciyi her yerde, Ukrayna için sonuç verdiği her yerde yok ediyoruz. Bahmut, Donbas savaşı boyunca en büyük sonuçlardan birini veriyor. Ukrayna'nın her tarafını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Vakti geldiğinde ülkemizin her şehrini ve köyünü özgürleştireceğiz dedi. Bahmut'u almanın önemine dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ise bu kentin kontrolünü sağlamanın, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacağını söyledi. Haber ürkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Çok acık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz. Çöp adamın gerçekte kiminlik hayati, çöp adam konusu nedir? Çöp adam uyarlamamı gerçek hayat hikayesini startip ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan çöp adam dizisinin konusu araştırılıyor. Çöp adam dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki ama çöp adam dizisinin konusunu ne? uyarlamamı gerçek hayat hikayesini detaylar haber Star TV ekranlarında yeni sezonunda yayınlanacak olan Çöp Adam dizisinin konusu araştırılıyor. Çöp Adam dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki ama Çöp Adam dizisinin konusu ne? Uyarlamamı, gerçek hayat hikayesi mi? Çöp Adam dizisinin İstanbul'da geçeceği biliniyor. Tamer ve Peri'nin hikayesinin işleneceği dizinin konusu merak ediliyor. İşte Çöp Adam dizisinin konusu. Çöp Adam konusu nedir? gelmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in bankacı Peri'yi kaçırarak mahsene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Çöp Adam dizisi Ahu kimdir? Çöp Adam dizisi Ahu kaç yaşında? Selen Domaç bilgiler. Selen Domaç nereli? Evli mi? Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı zaman içerisinde duygusal bir bağ dönüşecek. Çöp Adam kimin kitabı ve hikayesi? Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren çöp adam, Türk bisikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Muharrem CHP'nin olası teklifine yalık geldi. Dereyi görmedenin paçaları sıvamam dedi. Gazeteci, Gazeteci Erdoğan aktar CHP Genel Başkanı ve, ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ana muharefet partisi listelerinden milletvekili adayı göstermesi önerisine olumlu baktığını söyledi. Aktaş İnce ile bu konu hakkında yaptığı görüşmeleri, ne görmeyen görmeden paşayı sıvamam" yanıtını aldı aktardır. Gazeteci Erdoğan Aktaş, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ana muhalefet partisi listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi önerisine olumlu baktığını söyledi. Aktaş, İnce ile bu konu hakkında yaptığı görüşmede dereyi görmeden paçayı sıvamak yanıtına aldığını aktardı. TV 100 yazarı Erdoğan Aktaş, Kılıçdaroğlu CHP'nin eski genel başkanları Altan Öğmen ve Hikmet Çetin ile eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın'ı mecliste ağırladığını aktardı. Kılıçdaroğlu bu üç siyasetçinin bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP'nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dahil ederseniz çok iyi olur, önerisine sıcak baktığını ifade eden Aktaş, devamında şunları kaydetti. Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı. Şimdi CHP temsilcileri memleket Partisi ile temasa geçecek. Haberi duyar duymaz bin de Muharrem İnce'yi aradım. Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti. Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Yazının tamamını okumak için tıklayın. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda ise diğer haberimize geçiyoruz. Üniversite yıllarında çekilmiş Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafını ilk kez göreceksiniz değerli izleyenler. Bir de İttifakları'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf karesinin altına hızlı bir delikanlaya benziyor yorumları yapıldı. Üniversite yıllarında çekilmiş Kılıçdaroğlu bu fotoğrafını ilk kez göreceksiniz. 8 Mart 2023 21:19 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf karesinin altına hızlı bir delikanlıya benziyor, yorumları yapıldı. Hafta başında Altırlı Masa'nın son toplantısından sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üniversite yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hızlı bir delikanlıya benziyor. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinin altına eski hızlılardan hızlı bir delikanlıya benziyor, okla göstermene gerek yok kulaklar ele veriyor, hızlıymış eden belli şeklinde yorumlar yapıldı. İşte o fotoğraf karesi. Yorumlar. 500. Cennet'den HDP'nin çağrısına ne ki? Güzel izleyenler bu haberimizle birlikte <tık> tarikhaber.com'a haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemimizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzur ve daha güvenli bir Türkiye'de e, uyanmak de, bir yere yakışanlar dileriz. Hoşçakalın.